bugün 9 Ocak 2023 pazartesi ay günündeyiz Aslan burcundaki ay güne sosyal ve yaratıcı enerjiler veriyor bugün keyif ve konfora düşkünlüğümüz artarken günlük işlere konsantre olmakta biraz zorlanabiliriz yaratıcı ve eğlenceli faaliyetler sosyal ilişkiler ve çocuklara yönelik konular ilgi alanımıza girebilir öğle saatlerinde Aslan burcunda ilerleyen ay ve boğa burcundaki Uranüs arasında etkileşen dik açı farklı ve ilginç konulara da bizi çekebilir İlişkiler, sanat, güzellik ve estetik gibi alanlarda daha özgür ve cesur davranabilir, değişiklikler isteyebiliriz. Maddi konularda sürpriz gelişmeler olabilir. Parasal kazançlar, yatırımlar ve harcamalarda oluşabilecek dengesizliklere de dikkat etmeliyiz. Bugün kova Venüs ile İkizler Burcu'nda gerileyen Mars arasında üçgen açı etkin olacak. Sosyal çevre ve arkadaşlarımızı önemserken, iş ve eğitim alanında geçmişten tanıdığımız kişilerle de karşılaşmamız, temas kurmamız mümkün. Hoş tesadüfler, nostaljik durumlar oluşabilir. Sosyal medya ve iletişim alanlarında işimize yarayacak bilgi paylaşımları yapabiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun. Yorumlar bölümüne sorularınızı yazın. Sürprizlerimizden haberdar olun.